Kamillere göre Zeynep'in patronu Cem Bey'in niyetinin kötü olduğu ortaya çıkacak. Zeynep zoranlar yaşayacak. Fakat Zeynep'in sevdalısı Alihan, Zeynep'i zor durumdan kurtaracak. Alihan Zeynep'i gerçekten çok seviyor ve Zeynep için ölümü bile göze alabilir. Zeynep Alihan'dan hoşlanmaya başlayacak, Alihan ve Zeynep evlenebilecek mi göreceğiz, diğer taraftan Yıldız'dan intikam almak isteyen öfkele Ender gizli kutuyu açacak ve Yıldız'ın sakladığı sır ortaya çıkacak, Ender büyük bir zafer elde etmiş olacak, yıkılan Yıldız intihar etmeyi düşünecek, bakalım Yıldız bu ağır deprosyandan kurtulabilecek mi? Yeni sezona bomba gibi başlaması beklenen yasak elma. Tahminlere göre Eylül ayının ortalarında. dizinin ikinci sezonu başlayacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.